Değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Bugün en iyi astrolog hangi burçtan çıkar? Bununla alakalı bir videomuz var. Evet değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere en iyi Astroloğun hangi burçlardan çıkabileceğini bahsedeceğiz. Özellikle değerli arkadaşlar son zamanlarda bir furya başladı. Özellikle kova burcundan Satürn'ün geçtiği dönemde en iyi astroloğun kova burcundan çıkacağına dair bazı konular ve söylentiler vardı. Bu acaba gerçek mi? Gerçekleri yansıtıyor mu? Bununla alakalı size birazcık bilgiler vermek istiyorum. Biz insanoğlunun hayatında bazı dönemler olur, bizi zorlar ve aslında hayattaki bütün enerjimiz ve isteklerimiz ve arzularımızın tamamen hepsinin kendi elimizde olmadığını fark ederiz. Adeta bir metafizik elle tutuluruz. İşte bu döneme Satürn dönemi denir. Peki bu Satürn dönemi sadece belli bir dönem midir? Hayır, aslında Satürn hayatımızın her olgusunda vardır. Ancak güdümlenerek gittiğimiz enerjilerde ya da hayatımızdaki Hayatımızın hayat enerjisinin olduğu alanlardan geçerken bizi eğer hayatta gitmemiz gereken alanda alanın dışında bir yere kürek çekiyorsak bizi orada tutar ve adeta bizi diğer bir alana itekler. İşte bu noktada arkadaşlar hayatımızın aslında hepsinin kontrolünün bizim elimizde olmadığına ilahi bir mekanizma ile tutulduğumuzu fark ederiz. İşte bu dönemde bir arayışa gireriz. Metafizik arayışları. İşte o metafizik arayışları genelde bu dönemde insanların en çok falcı, büyücü, üfürükçü gezdiği dönemler olur. İşte bu dönemlerde arkadaşlar bir, birçoğu insan arayışlarına en son gelebildiği, son nokta olan astrolojide yer bulur ve astrolojide aramaya başlar. Ve astrolojiyi araştırdıkça kendisini tanımaya, kendisini bilmeye ve kendisini öğrenmeye başlar ki bir insanın hayattaki en büyük gayesi, gayesi nedir? Kendisini bilmektir değerli arkadaşlar. İşte bu yüzden de kendinizi bileceğiniz o men arefe nefsehu fegat arefe rabbehu yani nefsini bilen kendi bilir hadis-i şerifine kişi kendisine açığa çıkmaya başlar astrolojiyi öğrendikçe. Astrolojinin dinle alakası var mıdır? Çok net vardır. Burçlar diye zaten koca bir sure var ve baya çok ayetler şunlar bunlar var. Şimdi gireceğim nokta şurası. İnsanlar arkadaşlar en çok hangi burçlarda astrolog olur ya da benden astrolog olur mu sorusunu cevabını arıyorlar. Aslına bakarsanız hepinizden astrolog olur. Hepinizden. Çünkü insana bir şeyi öğreten duygunun adı meraktır ve bu merak duygusunun astrolojide karşılığı merkürdür. O yüzden siz merkürünüz kadar öğrenebilirsiniz. Bu bir. İkincisi son dönemde Satürn Kova burcundan geçerken işte Kova burçlarının çok iyi astrolog olacağına ya da olduğuna dair bazı konular vardır. Bazı şeyler anlatılır. Aslında öyle değildir. Kova burcu en araştırmacı, bilgiye karşı en çok merakı olan ya da bilgi konusunu açlığı daha fazla olan bir burçtur. Ancak Kova burcundan eğitim almak yerine Kova burcunun edindiği bilgilerden yararlanmak daha iyidir. Çünkü bir insan çok yüklü, bilgi yüklü olabilir ama hani kitap yüklü eşekler diye bir kavram vardır bilirsiniz. O kitapları, o bilgileri gerçek hayatta pratize edebilmek adına, onları öğretebilmek de başka bir maharettir ki işte bunlar Merkür'ün konusudur. O yüzden Merkür Kova burcunda yücelir arkadaşlar. Ve dolayısıyla da Merkür Kova burcunda yücelmesi bilgiyi sınıflandırabilecek bir düzeye, formata sokması radize etmesi anlamına da geliyor. Ama astrolojiyi en iyi öğreten burç olabilmen için astroloji konusunu iyi anlaman gerekir ki işte bu yüzden de biz her zaman söyleriz. Birincil Satürn dönemi geçirmemiş bir astrologdan danışmanlık alınmaz. Çünkü o Aynel yakın, ilmel yakın ve Hakkal yakın. Yani onu yaşayarak deneyimleyecek, bilgi olarak deneyimleyecek, idrak olarak deneyimleyecek ki senin hayatına onu sunacak. İşte bu yüzden de arkadaşlar genellikle biz insanlar Satürn'ün geçtiği dönemlerde o Satürn, o kişi biraz astrolog yapar. İşte dolayısıyla kova burcundan geçtiği dönemde kovalarda ciddi anlamda bu konularda atraksiyonlar ortaya çıktı. 7 Mart'ta, yani 7 Mart 2023'te yani siz bunu hangi tarihte izlerseniz satürn balık burcuna geçecek ve balık burçları hem metafizik anlamında hem de astroloji anlamında çok ama çok ciddi bir seviyeye gelecek çünkü yengeç balık ve akrep burçlarının zaten metafizik konulara ciddi anlamda merakı vardır ve bunların kendi yapıları insan hissiyatları üzerine daha gelişmiştir ama Kova burcu daha çok neden-sonuç ilişkisi ve bilimsel bir altyapı arar. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Dolayısıyla da bu neden-sonuç ilişkisi ve bilimsel altyapıyla desteklenmiş bilgiler kova burcu için daha evladır. Peki bu kötü mü? Hayır. Bu da çok önemli, çok güzel. Zaten hepinizin haritasında yengeç akrep balık burcu da var, kova burcu da var. Dolayısıyla bunların nasıl açıldığı nasıl etkileşimli olduğu daha önemlidir. Kesinlikle ama kesinlikle sadece işte kovaların, astrolog olabileceği bilgisi tam anlamıyla uydurmadır. Göreceksiniz, mesela kovalardan önce oğlaklar vardı. Oğlaklar da astrolojiye merak sardı, theta healing'e merak sardı. Ondan önce işte yaylarda, ondan önce nedir işte akreplerde ve geçtiği her yerde kişiyi bu alanlarda bilgilendirdi ya da bilgi edinmek noktasına harekete geçirdi. İşte arkadaşlar bundan dolayı da Astroloji öğrenme işi sizin en çok metafizik olarak ya da işte ilahi bir elle aslında hayatınızın tamamının kontrolünün sizin elinizde olmadığınızı fark ettiğiniz anda daha çok bu konulara merak eğiliminiz çıkar. balıklarda da işte 7 Mart'tan sonraki 3 yıllık dönemde tavan yapacak bu özellik. Dolayısıyla... Balıklar belki öyle bir noktaya gelecek ki kovaların bile yakalayamadığı bir seviyeye gelecek. Çünkü balıklar işin içine sadece bilimsel bilgiyi değil, erdemsel bilgiyi de katacaklar. Dolayısıyla, e, peki ondan sonra ne olacak? Ondan sonra koça geçecek. Koçta ne olacak? Hayatın daha pratik alanlarında, nesnel alanlarında astroloji kullanmayla alakalı e, bilgiler daha fazla ortaya çıkacak. Ondan sonra boğaya geçecek, Astroloji daha fazla... E, finansal anlamda e, kullanma yoluna gidilecek gibi gibi gibi. Dolayısıyla da o dönemde güneşin boğadaysa ya da yükselenin boğadaysa ya da bal yükselenin balıksa, kendin balıksan, Satürn sana oraya bir girdiysem bir kısıtlanacaksın ki astrolojiyi öğrenmek zorunda kalacaksın bir nevi. Astroloji hayatımızda çok önemli bir yerde. En çok mesela hani ben astrolojiye bugüne kadar inanmıyordum, e bugünden sonra inanmasam da olur mu? Olur, inanmakla alakalı bir şey değil. Güneşin hareketlerine ister inan ister inanma ama geceyi gündüzü oluşturan şey astroloji. Ve bitkiler canlılık fotosentez yapıyor, güneşi sentezliyor. Ayın hareketlerine göre ne oluyor? Senin ektiğin, biçtiğin bitkilerin kökleri etkileniyor. Denizlerdeki gelgitler etkileniyor, duyguların etkileniyor. Merkür'ün hareketleri işte atmosferin e, hava tabakasındaki basıncı etkilediği gibi aynı zamanda senin zihinsel faaliyetlerini etkiliyor. Her ne kadar astroloji konusu bilimsel altyapıya bürünmese de böyle bir realite var arkadaşlar. Dolayısıyla da yani her bilimsel olmayanı reddedemezsiniz. Çünkü Descartes'in tanımına uymuyor diye reddedersen Bugün işte zaten kullanılan fizik Aristoteles fiziği yani kuantum fiziği denilen bir durum var. Kuantum fiziğinde ne var arkadaşlar? Her şey bir enerjidir. E her şey bir enerji ise ayda satıh bir kum nesnesi değil. Mars işte sadece bir kaya kütlesi değil. Bunların enerjik yapıları var. Jüpiter ya da işte Neptün bir gaz ya da sıvı kümesi değil. Bunların hepsinin enerjik yapıları var. Biliyorsunuz İşte bu enerjik yapılar dünyayı, Bilseniz de bilmeseniz de insanı etkiliyor arkadaşlar. Ve bizim kişilik dediğimiz, karakter dediğimiz kavramı ortaya çıkartıyor. Ve bu kişilik ve karakter dediğimiz kavram bizim Nasıl oluşuyor? Düşünce aydilerimizden, impulslarımızdan geliyor. Aydı ve impulslar bizi düşünmeye yetiyor ve benzer özellikteki titreşimler aynı şekilde düşüne düşüne bizim çiliğimizi, karakterimizi oluşturuyor. Kişilik ve karakterimizi eyleme sunduğumuzda davranışlarımız oluşturuyor ve davranışlarımız da bizim kaderimizi oluşturuyor. Kader eşittir, süreçtir arkadaşlar. Süreç, siz nasıl enerji yayarsanız onu kendinize doğru çekersiniz. İşte bu yüzden kendini nasıl bilirsen, kendini bilirsen nasıl enerji yayman gerektiğinde bilebilirsin. Ama buradaki kadersel anlamdaki birçok mevzu sadece bizim sadece bizim seçimimizde değildir. Başımıza gelecek şeyleri biz belirleyemiyoruz. Ama başımıza gelecek şeyleri vereceğimiz tepkiler onları biz belirleyebiliyoruz ki işte burada cüzi irade denilen ve kişisel gezegen denilen bazı gezegenlerin hareketleri bize bu konuda çok önemli bilgiler veriyor. Evet değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dolayısıyla hepinizden astrolog olur. Merakın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Dolayısıyla öğrenme ve öğretim kabiliyetleri sadece kovalara özgü değildir. Hatta bir şeyi öğrenmek istiyorsanız gideceksiniz ikizlerden ya da başaktan faydalanmak daha güzel sonuçlar doğurabilir. Kovadaki bilgi daha üst level bir bilgi olduğu için daha çok araştırma, daha çok üst düzey bilgi edinme şeklindedir. Bunları zaten sentezleyemezseniz kafanızda curcuna olacaktır. Kafada oluşan bu curcuna ben bu işi öğrenemeyeceğim ya bu iş olmayacak şeklinde sizi yarı yoldan döndürecektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Kanalımı beğendiğiniz için, bu videoyu beğendiğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde arkadaşlar hangi konu sonraki bölümlerde hangi konuları ele almamı isterseniz şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.